Px fonksiyonu bir polinom olarak tanımlanmış ve bu polinomun yedinci dereceden bir polinom olduğunu bu kuvvete bakarak görebilirsiniz. Şimdi, bu polinomun gerçek köklerinin sayısını bulmak istesem, sizce ne yapmam gerekir? Evet, gerçek köklerin sayısını bulmak istiyorum. Mesela, 9 tane gerçek kökü vardır diyebilir miyiz? Evet, şimdi videoyu durdurun ve bu soruya kendi başınıza bir cevap vermeye çalışın. Cevabı bulduğunuzu biliyorum, cevabı ulaştığınızı eminim, şimdi de birlikte düşünelim. Cebirin temel ilkesine göre tam tamına 7 tane kök elde edeceğiz. Bu köklerin bazıları gerçek olabilir ama sayısından emin değiliz. Emin olduğumuz tek şey 8, 9 ya da 10 tane gerçek kök bulamayacağımız ve gerçek köklerin sayısının en fazla 7 olabileceği. Evet, ulaşabileceğimiz olası gerçek köklerin sayısı, bunu yazayım. Olası gerçek köklerin sayısı 7. Bu bir olasılık. Bu polinomu çizecek olursak, grafik x eksenini 7 kere kesebilir. Evet, bu olabilir. Peki, 6 tane gerçek kök bir olasılık mı? Biraz düşünelim. 6 tane gerçek kök. Gerçek olmayan karmaşık kökleri de düşünecek olursak, bir dakika gelin farklı bir şekilde düşünelim. Tüm bunları silelim. Evet, gerçek kökler, reel kökler de diyebiliriz. Ve gerçek olmayan karmaşık kökler. Neden sadece karmaşık kökler demediğimi merak ediyor olabilirsiniz. Gerçek sayılar biliyorsunuz karmaşık sayıların bir alt kümesi. Gerçek olmayan karmaşık sayılar dediğimde ise gerçek sayıları tamamen dışarıda bırakmış oluyorum. Evet, nerede kalmıştık? 7 tane gerçek kök olabilir demiştik. O zaman gerçek olmayan kök sayısı sıfır olur, Böyle değil mi? 6 tane gerçek kök olursa, 1 tane de gerçek olmayan kök olur. Ama bunu söylemek de tamamen yanlış olur. Neden mi? Çünkü gerçek olmayan karmaşık sayıların her birinin bir eşleniği vardır. O halde buradaki sayının her zaman çift olması gerekir. Ve bu mantıkla bu olasılığı elememiz gerekiyor. Bunun üzerine çizdik. Peki, 5 tane gerçek kök olabilir mi? 5 tane gerçek kök. 5 tane gerçek kök toplamın 7 olabilmesi için 2 tane gerçek olmayan karmaşık kök demek olur. İşte bu olabilir. Gerçek olmayan karmaşık köklerin sayısı 2, yani çift bir sayı. Size ne göstermeye çalıştım anladınız, değil mi? Gerçek köklerin sayısı tek olduğu sürece, tek sayı olduğu sürece, ileri sürdüğümüz sayıları bir olasılık olarak değerlendirebiliriz. Aslında devam edersem her şey daha açık bir hale gelecek. Evet, 5 gerçek kök olabiliyordu. 4 gerçek kök için ne söyleyebiliriz? Bu durumda gerçek olmayan karmaşık köklerin sayısı 3 olacağı için bunu kabul edemeyiz. Üç gerçek kök, dört gerçek olmayan karmaşık kök demek olur ve bu olabilir. İki gerçek, beş gerçek olmayan karmaşık kök de olamaz, beş tek sayıdır. Bir gerçek, altı gerçek olmayan karmaşık kök olabilir. Ve son olarak sıfır gerçek kök bir olasılık olamaz. Çünkü tekrar edecek olursak bu yedi tane gerçek olmayan kök demek olur. Ve gerçek olmayan köklerin eşleniyor olması gerektiği için bu sayının çift olması gerekir. O halde olası gerçek köklerin sayısı 7, 5, 3 ve 1'dir. İşte 7. dereceden bu polinomun sahip olabileceği gerçek köklerin sayıları.